İngiltere'nin Coventry şehrinden herkese selamlar. Bugünkü videoda banka hesabı açmadan ve Türkiye henüz İngiltere'ye gelmeden Türkiye'den neler yapabileceğiniz hakkında size çeşitli tecrübelerimi aktarmak için bu videoyu çekiyorum. Uzman videosu değil, ben sadece kendi deneyimlerimi aktaracağım. Farklı yöntemler mutlaka vardır. Yine de sizin de ekstradan başka araştırmalar yapmanızı tavsiye ederim. Öncelikle buraya gelmeden önce mutlaka Monzo hesabı açın. Monzo e, dijital bankacılık diyebilirim. Çok pratik, e, kullanışlı. Ama e, bazı dezavantajları da var. Mesela işte İngiltere'ye geldikten sonra para aktarma işlemini yaparken e, herhangi bir bakkaldan falan çeşitli bazı bazı böyle bakkal gibi yerler e, para yatırma işlemini yapıyor. E, para yatırken işte bir pound falan komisyon alıyor. E, bu gibi durumlardan dolu. bir de istediğin kadar yatıramıyorsun, Bil, belli limitler falan var. Bundan dolayı çok fazla avantajlı değil ama çok kullanışlı. İşte temassız bir şekilde ödeme yapıyorsun vesaire. Bu anlamda Monzo'ya öneririm ve açması çok kolay. E, bu bir. Bir de e, Türkiye'den buraya para, aktar, para aktarmak için yani mutlaka yanınızda bir şeyler getirmeniz gerekiyor. E, bunun için de hani ücretsiz transfer için TEP Bankası'ndan hesap açtırmanızı öneriyorum. Şimdi e, bunda dikkat etmeniz gereken şeyler var. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Bankaya gittiniz, e, ben işte yurt dışında kullanmak istiyorum dediniz. Bir hesap açtırmanız gerekiyor. E, bankadakiler hemen size hesabı açıyor. İşte e, Sterling'in hesabında tanımlıyor. Siz açıyorsunuz falan gösteriyor. Ama bankada çalışanlar bu konuda yani yurt dışı işlemleri konusunda çok bilgili değiller. En azından benim gittiğim banka çok bilgili değildi. Tamam her şey hallettik diye geçiriyorlar. Ama asıl mevzu öyle değil. Müşteri temsilcisini aramanız gerekiyor. Bir yıl boyunca hangi ülkede kalacaksanız o ile alakalı detayları vermeniz gerekiyor. Yani bir nevi işte güvence altına bakın ben işte İngiltere'de bu hesabı kullanacağım. Kullanırken de hani bu benim diye bir garanti gibi bir şey diyeyim size. Bunu bir belirtmeniz gerekiyor. Ve yani yine de... Herhangi bir şey var yapacağımız bir şey var mı diye Müşteri temsilcisine sorabilirsiniz Müşteri, müşteri temsilcileri bu konuda Daha bilgili Bunu yaptıktan sonra e, dikkat etmeniz gereken Bir de şey var e, ne kadar çekmeniz gerektiğiyle Alakalı limit belirleme falan var Yine bunları müşteri temsilcisine iletebilirsiniz e, Bir de şöyle bir mevzu var Buraya geldikten sonra e, Yine yanınızda mutlaka yani Nakit çok fazla taşımamak lazım ama Olması gerekiyor e, Yanınızda nakit de olsun bir kısmını yatırabildiğiniz kadarıyla artık komisyon da olsa 1-1-2 pant da olsa artık yapacak bir şey yok. Herhangi bir bakkal ya da ona benzer bir yerden onun bir logosu vardı ona bir bakarım ben şöyle kenara bir yere koyarım. Bakkallardan falan yatırabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra buradaki yani tekrardan Türkiye'den para almanız gerektiği zaman buradan mesela Barclay var mesela Barclay'den çalıştık. Step kartınızı sokarak paranızı çekebiliyorsunuz. Ancak burada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi biz gittik ben gittim paramı çektim. Tabi hepsini çekmedim bir kısmını çektim. Sorun olmadı. Sonra bir iki gün sonra tekrardan gideyim çekeyim dedim. Çekemedim. Hata oluştu. Şöyle bir şansımız oldu. Bankada müşteri temsilcileri var. Tam böyle pandemi süreci daha başlamamıştı. Bir baktım böyle bir tane müşteri temsilcisinin işte şurasına isim yazıyor. Baktım. Şöyle Seval yazıyor. W'lu falan böyle. Bir baktım Türk. Aa dedim Seval falan tanıyamış gibi. E, Türk müsünüz falan dedi, Evet dedi. Anlattık mevzuyu. Dedi ki yani bizim yapabileceğimiz bir şey yok. E, yani Türkiye'deki bankayla görüşmeniz gerekiyor dedi. Neyse ki Türkiye için. Türkiye'deki bankayla görüşmek için. Telefon e, hattımıza dakika almıştık. Onunla Türkiye'deki bankayı aradık. Mevzu şöyle. Aslında Türkiye'deki e, Türkiye'de de bir yerden bir yere EFT yaptığınızda. Kimi zamanlarda güvenlik için otomatik telefon geliyor, telefonu açıyorsunuz, evet bu benim diye onaylıyorsunuz, herhangi bir tuşa basıyorsunuz ya. Aynı mevzuyu bu işlemde de uyguluyorlar. Ama şöyle bir durum var, biz buraya geldiğimiz zaman Türkiye hattımız zaten yani sim kartını bir kenara ayırıp burada aldığımız hatları kullanıyoruz. Ondan dolayı böyle bir problem oluşuyor. Biz aradık, söyledik, düzelttiler. ama ondan sonra yani aradığımız zaman ben Türkiye'de kullanacağım hattı takmıştım. E, baktım oraya otomatik bir şey geldi Telefon geldi bu işlemi siz mi yaptınız diye Yani bu yüzden e, Telefon doğrulaması işlemi var e, Bilginiz olsun Yoksa eğer hemen şey yapıyorlar Durduruyorlar para transferi işlemi yapamıyorsunuz e, Bu ikinci mevzu Monzo'yu açtınız e, TEP gerekli olan Hesabınızı açtınız Gerekli olan e, izinleri falan Türkiye'deyken ayarladınız, verdiniz Buraya geldiniz İngiltere'ye geldikten sonra e, cebinizde biraz nakit varsa onları Monzo'ya aktarıyorsunuz. Ondan sonra da yine paranız bittikten sonra e, TEP hesabınıza buradaki bir e, mesela ben Barclay'dan aldım başka anlaşmalı bankalar var bilmiyorum Barclay bayağı burada popüler diyebilirim e, Barclay'dan e, çekebilirsiniz. Bu işlemi de yaptıktan sonra geriye ne kalıyor geriye burada bir banka hesabı açmanız kalıyor. Şimdi banka hesabı açmanız için çeşitli şeyler var. Bir, adresinizin olması lazım. Adres burada tekrar tekrar söylüyorum. Çok önemli. Kira kontratınızı falan belirtmeniz gerekiyor. Benim şöyle bir şansım oldu. Ben geldiğimde buraya banka hesabı açarken şunu yapamadım. İşte ilk etapta ev tutamadık, bunu ayarlayamadık. Ev tuttuktan sonra da kendim gireyim bir başvurayım dedim. Online olarak başvurabilir miyim? Çünkü bazı hesaplarda yani bazı işte... Bazı aboneliklerde işte live chat kısmına giriyorsun, hemen yazıyorsun. Sana yardımcı oluyorlar beklenmedik bir şekilde. Hemen girdim baktım. Barclay çok popülerdi. Bir de Lloyds var mesela. Ben Barclay'a girdim. Yazdım. Nasıl yapabiliriz? Nesap açmak istiyorum online olarak. Bir de pandemi muhabbeti var ya. Hani şubeye gitmeden evden yapabilir miyim gibilerinden. Dediler ki mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Ben girdim. Mobil uygulamadan yaptım. E, belgeleri girdim. Bir yerden sonra uygulama kitlendi. Dedi ki işte aramanız gerekiyor. Şimdi arama olunca biraz iş değişiyor. E, çünkü şöyle telefonda zaten hani e, şey sıkıntı, iletişim kurmak sıkıntı. Yani İngilizceyi iyi bilmediğimizden dolayı. E, ama bir de şöyle bir şey var. Ses böyle bir acayip geliyor, uzaktan geliyor. Yani geçen ben Barclay'ı aradım hesabım açıldıktan sonra. işte şifrem ne falan gibi soracağım. Kadın sanki banyodan konuşuyor. Yani arkadan böyle bir şey... E, Acayip bir şey var, yankılanma var. E, nasıl bir sistem kullanıyorlar bilmiyorum. Belki de onlar da home office şeklinde çalışıyorlar ama herhalde banyodan konuşmuyordur diye düşünüyorum. Şimdi e, banka hesabını açtıktan he, ben başvurdum, kilitlendi arayabilirsiniz dedi. Ben sonra e, neyse bekleyelim dedim. Şu eve bir fatura gelsin. İşte cancel tax işte faturamız gelsin. Bunlar belli olsun. Ondan sonra hani tekrardan başvururum diye düşündüm. Sonra cancel tax geldi. Tekrardan uygulamaya baktım, aramanız gerekiyor dedim. Uygulamayı sildim, bir daha kurdum, tekrardan doldurdum. Tabii bu esnada doldururken bir sürü şey soruyorlar. İşte daha önceki eviniz neredeydi? İşte Türkiye'deki adrese giriyorum. Ondan önceki eviniz neredeydi? İşte e, oradaki adresiniz neydi? Orada ne kadar kaldınız? Vesaire gibi bir sürü detay soruyorlar. Ben e, hepsini e, itinalı bir şekilde girdim. Hepsini doldurdum. ikinci defa girdiğimde Benden ne cancel tax dedi ne bir şey. Sadece pasaportun fotoğrafını çektim. Ha bir de video falan çektirtiyorlar Ekrandaki yazı okutturuyorlar. Bunları Monzo da yapıyor bu arada. Ama buradaki yani Monzo daha kolay olduğu için buradakiler biraz daha e, seçici davranıyorlar. E, bu şekilde ben bunları doldurdum. Doldurduktan sonra hesabım onaylandı. Yani hızlı bir şekilde onaylandı. Hatta bir deneme için işte bir pound gönderdim. Baktım oldu. E, IBAN numarası oluştu. Mesela Monzo'da bir de şöyle bir durum var. Monzo'da e, uluslararası bir şeydi sistem değil gördüğüm kadarıyla. Tamam kredi kartı gibi hesabınla Türkiye'den de ödeme yapabiliyorsun ama IBAN numarası yok mesela. Monzo'da IBAN numarası yok ama Barclay'da her türlü IBAN numarası var. Şimdi e, ben bunu da yaptıktan sonra hesabım açıldı. Hesap açıldıktan sonra e, ne oluyor? Şunları anlatayım. E, i̇nternet bankacılığına tekrardan üye oluyorsunuz. E, orada bir e, ne vardı? iki tane şifre falan var. Bu şifreler de size evinize posta olarak geliyor. Hani yani burada posta olayı çok yaygın ya. Bazen şifremi unuttum diyorsun. Giriyorsun bakıyorsun sıfırlamak istiyorsun diyor ki telefonla. Tamam diyorum telefona gelsin. Diyor ki bir hata oluştu. Ee işte posta olarak gönderin diyor. Arkadaş daha postayı bekleyeceğim falan. Hani yani Türkiye'de yaşayan bir insan için bunlar bayağı bir sıkıntı şeyler. Yine postalar geliyor düzenli olarak hani ama yine de bize birazcık şey geliyor, yani internetten olsa daha hızlı olur gibi geliyor. Sanırım bunlar da çeşitli prosedürler ve güvenlik önlemleri diye düşünüyorum. Şimdi e, burada da banka hesabınızı açtıktan sonra, dediğim gibi ben bunu yaptım, bende olabilir diye düşünüyorum ama aynı durum eşimde de oldu, Eşim de başvurdu, eşimde mobil uygulama üzerinden başvurdu. Sistem tekrardan telefonu yönlendirdi, uygulamayı sildi, tekrardan doldurdu. Bu kez oldu. E, belki böyle bir açık vardır, bilemiyorum. Şimdi bilmiyorum bir de Lloyds'a başvurduk. Lloyds kabul etmedi. Yani şöyle sistem üzerinden doldurduk. Tekrardan bizi şey istedi. Yani şubeye gidip yaptırmamızı istedi. Hani sorunlarınız varsa gibilerinden. Onu da açtırmayı düşünüyoruz. Yani en azından bir iki tane hesabımız olsun diye düşünüyorum şu anda. Çok da fazla açmamak lazım bence ama bir de sanırım bu kredi hareketlerini falan şey yapıyor. Yani kayıt bizim burada hiçbir kredi hareketimiz olmadığı için o anlamda iyi olacağını düşünüyorum. Birkaç yerde de böyle bir öneri görmüştüm. E bunları da açtırdıktan sonra e, para ile ilgili bir şey daha var. E, Türkiye'den buraya ya da işte buradan Türkiye'ye para gönderme durumlarında ne yapmamız gerekiyor sorusuna şöyle bir yanıt vereyim. Şimdi gördüm birkaç tane sistem var. E, benim gördüğüm bana mantıklı gelen ve arkadaşlarımın da tavsiyesi üzerine bir arkadaşım var mesela sürekli Türkiye'ye para gönderiyor. Ondan da biliyorum. Ee, en az komisyonu alan, yani belki daha az, azı da vardır bilemiyorum yine de araştırın ama benim gördüğüm ve tercih ettiğim şey TransferWise. En fazla bunu duydum. Sizlere de e, tavsiye ederim. Mantıkları şu, e, diyelim ki buradan e, Türkiye'ye para gönderiyorsun ya da Türkiye'den buraya para gönderiyorsun e, sana hemen canlı bir şekilde sadece kur parası, belki kurun üzerine bir şeyler daha ekliyordur. Ama gördüğüm kadarıyla işte Western Union falan ...gibi sistemlerden çok daha uygun. E, yapıyorsun, hesabını açıyorsun, onaylanmasını falan bekliyorsun. Buradan mesela İngiltere'de Türkiye'ye gönderiyorsun diyelim. Buradan İngiltere hesabına gönderiyorsun. Onlar da Türkiye'deki hesaplarından senin belirttiğin hesaba para gönderme işlemini yapıyorlar. Hatta açıklama kısmına link koyarım, e, referanslı bir link koyarım. Oradan da tıklayıp üye olup kontrol edebilirsiniz. Şimdilik parayla alakalı e, para aktarmayı, bank hesabı açmasıydı vesaire gibi konular... Bu kadar. Unutmadan bir şey daha söyleyeyim. Ben danışman değilim ama e, şu konularla alakalı sorular geliyor. İşte Türkiye'den gelirken banka hesabıma son dakikada para yüklesem olur mu? E, bunu hemen hemen herkes biliyor ama olmaz. E, son dakikada para aktarmak mantıklı değil. Yani paranın bir geçmişi, bir kaynağının belirli olması gerekiyor. E, başvuru yaparken bunlara önem veriliyor. E, şöyle çözümler üretiyorlar. Benim arkadaş şöyle bir çözüm üretmiş danışmanı eşliğinde. E, para aktarma işlemini yani hesabının kaynağını işte kardeşi üzerinden kendisine göndertmiş. Kardeşinden de kendisine hibe yaptırmış. O şekilde paranın kaynağını belirtmiş. Evet videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.